Hayat yalvarıyorum Yüzüme gülenip dost sanıyorum Bitti artık takat kalkamıyorum Namerdin eline düşürme beni Artık takam kalkamıyor Beni hayat param parçayım neler çektim bilsen sonanından yiyin yaktılar yıktılar yangınlardayım bir nefes can kaldı öldürme beni Yaktılar, yıktılar Yürek hardayım Bir nefes can kaldı Öldürme beni Sorma beni hayat Pişman olursun, kadere inandım, sebep olursun. Beni benden neden, Allah'tan bulsun? Çizgi çektim şimdi, söyletme ben.